Otogaz TV'den herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün LPG hakkında akla ilk gelen sorulardan birisini yanıtlayacağız. LPG sistemi güvenli mi? Güvenlik önlemleri nasıl alınıyor? LPG 4 ile 6 milimetre arasındaki kalınlıklarda, kara çelikten üretilen tanklarda muhafaza edilmektedir. Otomobillerin üretim videolarında da görebileceğiniz gibi araçların benzin depolarından daha kalın ve herhangi bir darbeye karşı daha güvenlidir. Benzin depoları genellikle 1 mm kalınlığında saç alışım ve plastik kullanılarak üretilmektedir. LPG tankları 60 ila 100 bar arasında, benzin tankları ise 5 barda test edilmektedir. Alternatif bir yakıt sistemi olan LPG'ye yakıtları muhafaza edildiği depolar arasında karşılaştırıldığında en güvenilir yakıt deposu olarak açıkça ön plana çıkıyor. LPG'nin alev alma derecesi benzin oranla iki kat daha fazladır. Bu nedenle benzin kolay alev alırken LPG kolay alev almaz. LPG tankları köşesiz ve oval olarak tasarlanmaktadır. Bu şekil yakıtın herhangi bir darbe durumunda sıkışmadan daha az darbeye maruz kalması ve darbeden kolayca sıyrılması için düşünülmüştür. Sistemde bir adet ön motor bölümünde bir adet de arka tank kısmında olmak üzere iki adet gaz kesici elektrovalf bulunmaktadır. Araç stop ettiğinde gaz kesici tanktan gaz akışını tamamen durdurmaktadır. LPG borularının sürtme ve çarpmadan dolayı zarar görerek gaz basıncının kontrolsüz çıkışını algılayarak gaz aşırı çıkış valfi devreye girerek gaz akışını kesmektedir. LPG tankları gazın sıcaklıkla genleşme payından dolayı %80'ini doldurur. Doluluk seviyesi %80'e ulaştığında şamandıra sisteminde bulunan limit kontrolü devreye girerek tanka daha fazla gaz alınmasını engeller. LPG sistemlerinde gaz basıncı ortalama 10 bardır. LPG tankları 60 bar'lık basınca dayanıklık gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Basınç değeri 27 bara ulaştığında tahliye valfi devreye girerek tahliye bacasından gazın güvenli bir şekilde dışarı çıkılması sağlanır. Kurşun erime valfi en kötü senaryo durumunda devreye girerek aracın alev alması durumunda LPG tankında bulunan gazın Kontrollü yanma ile yolculara zarar vermeden yanarak dışarı atılmasını sağlar. Bütün bu güvenlik önlemlerinin yanında bir de gazı kesmek için şamandıra üzerinde manuel gaz akışını kesebilen vanalar mevcuttur.